Mehmetler bil diyenler selam olsun o sesi görünce aklıma direkt Mehmetler bir geliyor niye acaba bak buraya şey koymuşlar exen üyeliği hediye diye şimdi bunu bundan kaldırır buna koyarsak ne olur bu exen üyeliği buna geçer. <gülüyor> dırırır <gülüyor> bak şimdi of bu videoda ben alışverişe gidiyorum arkadaşlar lüçmile bime gidiyor ve orada kalan teknolojik ürünleri almaya çalışıyoruz sonra ne yapıyoruz oradan aldığımız ürünlerin hepsini biliyorsunuz bizim plus kanalımız var arkadaşlar orada ürünlerin hepsine bakacağız neler var neler yok bu videoda da tabii ki de biraz göstereceğiz ancak esas incelemeleri orada olacak. Bir de bir sürprizimiz var sizlere. Eğer o tarafa giderseniz göreceksiniz zaten. Bu ürünlerin hepsini sizlere hediye edeceğiz. Umarım güzel ürünler alırız. Başarılar Demeceğim. diliyorum sana. Beraber gidiyoruz oğlum. sonra ayrılacağız. Ben seni bırakacağım şu köşeye. Tamam, hadi. hadi bakalım. Geldim A101'in kapısındayım. Çok sessiz konuşamıyorum, çekim yaptığım çok belli olmaması lazım. İçeride bir bakayım şu durum ne olacak, ne bitecek. Ürünler burada. Arkada mobil uyumlu bir mikroskop var. Bunları ödeyeceğiz ve buradan yolumuzu devam edeceğiz. Siz vlog mu çekiyorsunuz? Evet, yakalandık mı? Evet, gördüm çünkü. Beni <gülüyor> evet, çekiyorsanız teşekkürler çekin, devam edeceğim. <gülüyor> ben size <de gülüyor> <bir izledim. gülüyor> Süper, ne kadardı? 169.000'e de Daxa'yı. Bize 150 olmaz mı? Olmaz. Allah aşkına. Pes ki Bak biz pazarlık konusunda bayağı iyizdir biz. Bilen e ben bilir. Geldi geçmiyor yani. canım. Kusura bak. Ben de kemer altı çocuğuyum ama olmuyor. Bu sefer arkadaşlar bayağı sert kayaya çarptım ben. Belki poşet hediye dersin bana. Hediyem eksik. Tabi burada aradığım her şeyi bulamadım arkadaşlar. 169. 90 lira verdim. Burada daha çok param var. Yani bayağı bir 2300 lira kadar daha para var herhalde şu an cebimde. O yüzden başka üzümlerle gezeceğim gezeceğimi biliyordum. Yavaştan diğerlerine doğru devam edelim. Şimdi dostlar ben bime giriyorum. Şöyle arkamda da gördüğünüz üzere umarım bir şeyler kalmıştır. Bir girip bakayım. Bim kokusu geldi mi? Şöyle bir gimbal var. Telefon gimbalı. Bir tane mikrofon alayım. Ozan şarkı söylemeyi çok seviyor. Elektronik seyahat seti diyor. Üçü bir arada kablo, kulaklık. Aa kulaklık. Polo smart. Ve esas merak ettiğim parça geliyor. Vallahi kaybettiğimiz drone'u binde bulacağım. Aklıma gelmezdi arkadaşlar. Bunu da atalım. Drone'a son bakışımız. Tam tersini yap ne yapıyorsa. Ha? İndir, indirin. Allah Allah! Kırılmış bekliyorlar yol ağzında onlar. Bunu mu alsak acaba bu daha güzel bir kulaklığa benziyor. Bence bunu alalım. Onu ver. Bir de bunu alalım yani toz alıcı. Bunu merak et. Mouse da alayım. Tamamdır. Mouse'da alıyoruz. Göreceğiz bakalım totalimiz kaç para ama paranın büyük çoğunu harcadım yani çok mutluyum şu an. Toplam burada 1880 TL harcadım yani paramın büyük bölümü harcamış oldum. Mutluyum aldığım şeyler hem çok çeşitli bir sürü insana hediye gitmiş olacak arkadaşlar bu. Biz bir başka binleri de dolaşalım şu cebimizde kalan 600 lira civarı para var onu da bitirelim sonra devam. Şimdi bir başka a bire geldim devam edelim bakalım burada bizi neler bekliyor. Ben bunu alırım. kocaman bir bluetooth hoparlör ve bu televizyon 1500 liraymış arkadaşlar ben bunu aldım. <gülüyor> burada bir de ne var biliyor musunuz? Bak buraya şey koymuşlar, egzen üyeliği hediye diye. Biz şimdi bunu bundan kaldırır, buna koyarsak ne olur? Bu egzen üyeliği buna geçer. <gülüyor> düt düt düt düt. Bak şimdi o, artık bir aylık daha egzen üyeliğimiz olmuş oldu. Ben bunu gerçekten alacağım ben bu arada. Şu aradığımız cam fanus arkadaymış. Ben oraya bildiğim gideyim, Bir şey açıversinler camı. İyi ben peşini aldık. Ama bir şey söyleyeceğim, bak çok iyi şeyler buldum bu sefer gerçekten. Bak şu ikisi, bir de bak üyeliğini de çözdüm size. <gülüyor> <gülüyor> ha bak burada yazıyormuş, bunu boşuna yapmış olduk. Tek kullanımlık güylük şifresi kutunun içindeymiş. Gerek yok o Sence zaman olsan... <gülüyor> ben bunu yerine koyayım. Tabii ki şakaydı yani, böyle bir şey yok. Bence mutlu olur yani, her kime, her kime giderse. <gülüyor> bir şey diyeceğim, bak şurada piramalar var, sese duyarlı led var. Bunu alacağım yani kesinlikle. Ne kadar şu an total? 2120'dir ama. Evet. Tam ödeyeyim mi Yaklaşık 210 TL gibi bir paramız kaldı. 1 lirasını Ecem'den aldım ama artık Ecem'le aramızda onun olmaz diye düşünüyorum. Ve bir başka A101'e geldik. Ben hala bir tane ürün var, bulamadım. İnşallah buradan çıkar. Bakalım içeride izini bekliyor, ben de merak ediyorum. Galiba akıllı kumanda var, görüyorum şu an ama inşallah saatin fiyatı iyidir bu arada. 210 liramız kaldı. Hiç çekim mi Şunun fiyatını öğrenebilir miyim acaba? Tamam, Kaç? Oh. 359 mu dediniz? Aha öyle. Tamam, bayağı pahalıyım. O kalsın, ben bunu alayım. Saat çok pahalı geldiği için ve bizim bütçemiz de şu an 210 TL kaldığı için maalesef saati alamıyoruz. 59 lira, 60 lira vereyim. 5 kuruş. Alırım 5 kuruş mu? Bende kaldı 200 lira 20 kuruş yok 150 lira 20 kuruş kaldı. Sürekli aynı ürünler dönüyor ama bir tane daha a bir denemek istiyorum ben. Bakalım inşallah orada da güzel ve ilginç güncel ürünlerden bir şeyler bulabilirim. Şimdi dostlar ikinci bime geldim. Yaklaşık bir 600 lira param kaldı. 600 liralık bir lekola alsam acaba ne olur diye düşünüyorum ama çok ayıp olur. O yüzden teknolojik ürünlerine oraya doğru gidelim. Kaç para? 1 liradan hesap. Oha altı 6,5 lira olmuş. Vay canına. Pola zararlı zaten ya. Memedeler bil diyenler. Selam olsun. O sesi görünce aklıma direkt Medeler bir geliyor. Niye acaba? Şunu alacağım. Selfaşı bir tane. Bir tane. Traseyi seti alayım ya. Kumandayla kontrol ediyoruz. 34.90. Alalım bunu da. Ooo boyun falan. En merak ettiğim şey bu arkadaşlar. Bunu almazsam buradan gözüm açık gider. O yüzden bunu da alacağım. Bir tane saat alalım bak. Hep merak etmişsindir. Bir tane alacağım bunu da. Böyle bir sensörlü ışık varmış. Bunu da alalım. Ooo bu alınır. Makyaj temizleme. Makyaj değil ya yüz temizleme cihazı. İlla makyaj mı temizleyeceksin? Yok. 472 lira tamam teşekkür ederim ve arkadaşlar son alışverişimi de tamamladım 150 lira da artık kalsın onda da belki yemek yemek yeriz artık bakalım ya benim alışverişim bence bitti zaten daha fazla bir şey bulamayacağız gibi gözüküyor Ozan ne yaptı çok merak ediyorum ofiste buluşuruz Evet arkadaşlar geldik yepyeni bir A101'e cebimizde 150 liramız var devam edelim içeri doğru Genel O güzel var. bayağı. Çok bir de şu iyi. mikrofon var, onu da alalım. Mikrofonla biraz makara falan yaparız. Şu oyun kumandasını alayım. Bir de şurada duran dijital, Aa. şunu alalım. Bir tane de SD kart alalım, biz şu araç kamerasına takarız. Bir de pil alalım bir tane. Hesabın 150 liraya geçmemesi lazım da. Pil alamadık. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Ecem'den aldığım bir 1 lira vardı videoda. Mecbur kaldım orada almak için. Ben şimdi o 1 lirayı da böylelikle ödemiş oldum şu defteri alınca ama 2 lira da kendi hesabından gitmiş oldu. Zaten totalde çok bir param da kalmamış oluyor. Az önce şu poşete de vermiş olduğum 25 kuruş ile birlikte, 65 kuruş kalmış. Bir ofise doğru gidelim, neler aldığımızı masaya bir dökelim, çıkalım yola. Dostlar, alışveriş tamamladım. Arabayı ofisinin önüne getirdik, park ettik. Hadi ofiste artık Ozan'ı bekleyeceğiz. Umarım erken gelir. Lütfen'in tepkisini çok merak ediyorum. Televizyonu içeri saklayacağım şimdi. Poşetleri yere koyayım. Onu masada açarız onunla birlikte. Döndük, dolaştık, ofisimize geri geldik arkadaşlar. Sen başla ben kazandım abi zaten. Kazananlar ya. hep sonradan geldi dedi bence. İlk aldığım ürün YouTube YouTuber Starter Paketinin vazgeçilmeziymiş. Evet, evet. Olmazsa olmaz. Yeni bir YouTube kanalı açacaksanız bundan alın arkadaşlar mutlaka. İkinci ürünüm her eve lazım bir tıraş makinesi. Bu abi sensörlü bir ışık. Koridora koy geçerken yansın. Ne bu? Titreşimli yüz temizleme cihazı. İkinci sorumda her influencer'a lazım <gülüyor> Bir selfie ışığı var. Boyun fanı. Boyuna koyuyormuşsun. Üflüyormuş. Çok geç kalmadım mı? Göreceğiz Aa, belli olmaz. Ledolet marka, <gülüyor> led ampul var. <gülüyor> Bunu takıyorsun, buradan RGB ışıkları değiştirebiliyormuşsun. Bir tane akıllı saatim var Polo Smart marka. Bitmedi. Boş boşuna bin bin dolaşmadık. O zaman şuraya kaçırdığın bir drone vardı hatırlıyor musun? Evet. Aşk geri geldi. <gülüyor> Hayda! Şöyle bir tane Prozone, <gülüyor> bak bayağı bakalım, güzel bayağı gözüken iyi. bir kulaklık. Buna da sağlam para ödedim. Şöyle bir mouse aldım. HP'nin bir tane X200 kablosuz mouse'u var. Bak bu enteresan, elektronik seyahat seti içinde USB çakmak şarjı. Aa, USB güzel! Adaptör. Powerbank, LED ışık, şu bir yerde kablo kulaklık var. Gerçekten Sönü. güzel ürün yapmışlar, helal olsun. Güzel ürün almış. Evet abi. Şimdi video çekiyoruz, maalesef bir evet. tane gimbal'e ihtiyacımız olur. Hayda! Ne Elektrik bu? Elektrik motorlu toz alıcı. Ya hadi git ya! Eskiden satılıyordu evet. böyle, onun elektriklisi. 10 tek marka bir tablet aldım, Alfa 8ST modeli arkadaşlar. Allah be o da taklit Allah be! Para mikrofonu. Benim kumarım burada biter arkadaşlar. Ya ne yapayım? Daha ne seriyim? 2500 liraya bunları aldım. Bence gayet iyi abi. Başla. Hazır mısın? Hazırım. Yazma tahtamız var. Çok güzel 10 inç boyutunda. 1 adet 32 GB'lık microSD kart. Maalesef aynı ürünü almış gibi olmuşuz ama senle bir adet pembe defterim var. Bunu Ecem'den 1 lira borç aldım video sırasında. Bir şey söyleyeceğim o zaman mantıklı bir şeyler gelecek mi hep böyle geyik yapmaya devam edeceğiz? Geyik şu anda, yok şu an. Şu an geyik yaptığını düşünüyorum. Hiç ben. geyik Hafıza yok. şu an. Hayır abi sıfır geyik. Tahtası, ben şöyle defteri vereyim Ecem'e. Teşekkür ederim Ecem o 1 lira için. Mobil Aa, cihazlarla birlikte çalışabilen bir mikroskop, elektrikli bıçak bileği gördüm abi. İlginç bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu aldım. Bu görmüş olduğun abim, bunu takıyorsun arabana. Araç içini ve aynı zamanda aracın yolunu aynı anda kaydedebilen bir kamera. Aynı zamanda böyle ortamdaki çı çıtırtıları bile duyarlı bir ambiyans aydınlatmam var. Eh, biraz böyle güzelleşmeye başladı. Bir adet akıllı kumandamız var. Mi Band 5 aldım bir tane, tanıdık bir ürün. Anlatmaya gerek yok. Bit pazarında gördüğümüz, abi hatırlarsın elinde evet. nerede edin paraları söyle diyerek gezinen abi. Ondan esinlendim ve bunu aldım. Evet, bitti sandıysan şu an yanıldın. Tamam, ne geldi, ne geldi. Bence bombası bu videonun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte... Görmüş oldunuz arkadaşlar. <gülüyor> Bu görmüş olduğunuz 32 inç boyutundaki... Adam zaten bir <gülüyor> şey <senin> Kumanda <gülüyor> almış, televizyonun arkasına Aynen, ben, yapmış zaten adam. Ben seti yaptım arkadaşlar, efsane bir cihaz. Bak, adam bıçak bileyici almış ya, <gülüyor> bıçak bileyici almış ya. Bence sen boşuna şu anda çırpınıyorsun. Bu yarışın kazananı benim. Yorumlara da size aşağı bırakıyoruz linki. Elinizi vicdanınıza koyun lütfen, rica edeceğim sizden. Ona göre oylarsınız sizler, İşinizi iyi bilirsiniz diyorum. Siz lütfen abinizi seversiniz gençler, ona göre. Bu ürünlerin her birini tek tek kutularına... Geçiyoruz arkadaşlar, Webtekno Plus kanalımızda böyle gösterebildiğimiz kadar hızlıca sizlere gösteriyoruz. Bu videoyu izlerken muhtemelen yayınlanmış olur ya da yayınlanmak üzeredir. Daha sonrasında da bu ürünleri sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Hepsi sizin. Bak siz düşünerek aldın televizyonu falan ona göre yani. Ve kaçalım artık. Kaçalım. Kendinize Yoruldum. iyi bakın arkadaşlar. Bugün 2550 liraya neler alabiliriz kapışmasını yaptık. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Hoşçakalın.